Selamlar millet. Bugün sizlerle birlikte büyük ihtimalle çekmek istemediğim bir videoda beraberiz. Youtube bunu beni... Devam. Başla. Hambur çıktı. Arkadaşlar hambur çıkardım. Arkadaşlar hambur çıkardım. Oha be. Hambur çıkardım arkadaşlar. Hambur çıkardım. Oha diyorum. Hambur çıkardım. O çocuk şey mi dedi? Eee... 64 kutu, 2.900 ayaklar, ooo, ooo, ooo, ooo, 6 kademe birden mega kutu da açıyoruz yalnız, arkadaşlar. Ne demek bilmiyorum. Evet, hadi bakalım hemen, kutumuzdan başlayalım. 62. Evet, evet. 10.41, çıkmadı şey. Şimdi şimdi. Reis ne çıkmasını bekliyor acaba? 31 altında, bir şey 31 altında niye bir şey çıkmak zorunda? Her kim düşünsene bir oyun yapıyorsun. Ee, çocukla alakalı hiçbir problemim yok. Brawl Stars'la da alakalı hiçbir problemim yok. Bir oyun yapıyorsun böyle. İnsanlar karakter çıkarmak için böyle oyunun başında bekliyor böyle. şu parmakları böyle kullanıyorlar hep böyle. Nasıl göstereyim? Bu tabletiniz diyelim bir şeyiniz işte. Böyle basıyorsun. Karakter. Karakter lazım bana. E bırak insanlar o karakterleri en azından belli bir altına alsın. Sen o karakteri verdiğinden sonra en azından insanlar mutlu olsun ki... Hani bulsunlar acaba ben hangi karakteri tenekliyim? Bu çocuk şu anda Spike çıkarttı diye çok mutlu. Spike e, birkaç kere oynadım. Yalan söylemeyeceğim diğerleri gibi. Birkaç kere oynadım bu oyunu. Spike sanırım böyle kaktüs atan bir şey. Aslında gayet useless bir çar bana göre. Bana göre. Bak bana göre önemli bir kısım. Yani çocuk bunu çıkarttı diye havaya uçuyor. Bu çok kötü bir şey. Yani aslında ne bileyim devam yani... Ne anlatıyorum ki niye anlatıyorum ki. çıktı. İnanamıyorum şu an. Lan. geri zekalı şey. He yanlış tarafa Çaktırmıyoruz. Reisler susun. Sevinmedin ha. Bu sevilmemiş halinse. Yeniden sabunlu işte. Ne oldu reis? Sevemedin Yani oyunda nasıl bir düzen var? Hiçbir fikrim yok. Ama çocuğun sevindiği şey duyuyorsunuz değil mi? 8 tane çöp çıkıyor. 8. 8. Ve abi 8 yazdı. Abi 8 yazdı diyor. Ne kadar. Ne kadar. Yani. Yazık. Anlıyor musun? Böyle yazık yani. Lan niye oha? Şampiyonların upgrade'leri gelmiş. Yüreği. Evet arkadaşlar Land'imizi yazıyoruz. Landi. Yeniden yazdım. Bir şey olmazsa Mega'mizi açıyoruz. Mega'dan kaç yazacak acaba? Baktım. Ve 5 yazdı. Neyse. Ben sesini Şu kıstım olmaz. şöyle. İki evet. Tane de büyük kutumuz, bir tane de küçük kutumuz var. Büyük kutuyu açıyoruz. Bakalım ne çıkacak? Oooo bir şey çıkmadı. Neyse bir şey çıkmadı. Canın sağ olsun Süpersel. Küçük kutu. Zaten bir şey çıkmaz bir dediğimde Mr. P. Mr. P. Montajda al beni. Ama büyük kutumuz daha var. Abi Mr. P tam olarak bu çocuğa ne yapıyor? Birisi bana açıklayabilir mi? Mr. P bu çocuğa tam olarak ne yapıyor? Mr. P çıkınca bir insan bu kadar mutlu olamaz. Yani Penguen çıktı ya. Kamerayı ters ayarlamışım ya. Neyse moruk. Mr. P çıkartırız belki düzelir. Biraz düzelteyim mi şu ama size çok garip gelir şimdi düzeltirsem. Aynen. Bana bile garip geldi. Neyse böyle devam ki. Bu video böyle olsun. Ondan bir şey çıkacak mı? Yok 75 yazı. Bir şey çıkmıyor. Montaj stars al beni. Al beni montaj stars al beni. Mr. P çıktı bu videoda. Montaj stars al beni montaj stars al beni. Mr. P çıktı bu videoda ya. Öncelikle montaj stars kim bilmiyorum. Ama sanırım böyle çocukları bir araya toplayıp video yapıp para kazanabilen bir insan. Öncelikle seni tebrik ediyorum dostum ama ben ben karşıyım. Ben bu tür işlere karşıyım. Gerçekten karşıyım. Devam ediyoruz. Hala montaj stars, al, Hala, ben montaj stars al... al. Bak adam değilsin geldi. Ben olsam telif atardım al mesela. Beni, al, al, al. Bence al telif beni. atmalısın. Almamalısın. Ee, şöyle. Ee, Kaç P lan bu video? Etmedi. Gözlerimizi Nasıl kapatıyoruz. kapatıyoruz. Yani Gözlerimizi kapatıyoruz falan. Totemle yapıyor Reis. CSGO kasası açıyor galiba. Bastık. Bastım. Şimdi şu anda ne yazdığını görüyorsunuz. Biz görmüyoruz. Çıkmadı mı? Evet. Ama ben de arkadaşlar bu taktik yaptığımda Leon çıktı. Taktik olmuş evet, bir de bu anı gözleri anı kapatmak. Uh, Olmadı taktik ama ben bunu olacağım diyorum. Yani. Alıyor, mısın? Bu sefer Umarım yandaki çocuk aynı yaşta değildir. Çünkü neyse ona yorum yapmayalım. Bunlara yorum yapılmaz. Çok çok iyi, çok iyi. Çok çocuk bayılmış gibi konuşuyor. Oranın, oranına bak, oranına bak. Bilmiyorum belki de böyle normal konuşmasıdır. Emin değilim ama bayılmış gibi yani. Oranjı. Gözünü, Gözünü, Gözünü kapat hiç açma geldi. Açarsan oranjı. <gülüyor> bak evet. İyi bir şey çıktı galiba mesela. Hani gözümüzü kapatıyordu? İşe yarıyormuş arkadaşlar. İşe yarıyormuş. itala konuşmuştuk. Ee, diyordu ki inşallah mega kutudan surf çıkar diyordu. Arkadaşlar surf çıktı. Zaten surf destansı çıkma ihtimal yüksekti. Bakın 0 0. Yok yok hayır. Hayır hayır hayır. Buraya gelin buraya gelin. Ee, ben böyle şeyleri katlanacağım bilmiyordum. Ben böyle şeyleri katlanacağım bilmiyordum. Ben e, en azından bir videomda izlensin diye çektim ama yok. Aa olmaz. Hadi görüşmek üzere. Peace of body. Peace.